İnsanlar çöpe ne yaptırlarsa yanına kelimeler bırakıp dağıtmışlar. Kuru ekmeğin, kırık oyuncağın, buruşturulmuş kağıdın ve soğan kabuğunun yanında kelimeler olmasaydı eğer bu kadar çok hikaye çıkmazdı çöplerden. Çöpten de hikaye mi çıkarmış demeyin. Çöpten hikaye çıkar. Çöpten hikaye de çıkar, agonizör de çıkar. Agonizör de nereden çıktı şimdi demeyin. Nereden olacak? Elbette çöpten. Üstelik sadece organizör değil, portatif video oynatısı da çıkar çöpten. Lafı daha fazla uzatmadan çöpten çıkan hikayemi anlatayım. Yüksek lisans tezimden geri dönüşüm işçilerinin yani geçimlerini çöplerden ve sokaklardan topladıkları geri dönüştürülebilir atıkları satarak sağlayan insanların yayınladıkları katı kısım gazeteyi konu edinen bir araştırma yürüttüm. Buna bağlı olarak geri dönüşüm işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını daha yakından gözlemleyebilmek için birkaç gün onlarla birlikte çalıştım, onlarla birlikte çöp topladım. Çöpe çıktığım ilk gün işine burnumu ama en azından elimi de soktuğum arkadaşa çöpten ne çıkar diye sordum. Her şey dedi. Ne çıkar mesela? İlginç bir şey çıkar mı diye yineledim sorumu. Her şey çıkar dedi ve sıraladı her şeyi. Bebek, para, altın, ayak. O çöpten çıkanları sıralamaya, ben çöpten çıkanları şaşırmaya devam ederken sohbetimizin orta yerine yani içinde çalıştığımız çöpe siyah bir poşet bırakıldı. Arkadaşım ayağıyla yokladığı poşeti daha açmadan Aha bak bununla ilginç bir şey var dedi. Açtık baktık agonizör yani fotoğrafçıların karanlık odada kullandıkları bir makine çıktı. Şaşırdım. Bana göre çöpten agonizör çıkması şaşılmayacak şey değildi. Arkadaşım şaşırmadı. Ölçtü biçti. Nereden baksan şu kilo en az şu kadar eder dedim. Daha agonizörün şaşkınlığını atlatmadan başka bir poşetten portatif bir DVD oynatıcısı çıktı. Arkadaşım. En az ergen kadar tanımadığı bu aletin ne olduğunu sordu. Film izlemek, müzik dinlemek için dedim. Bilgisayar mı dedim. Yok dedim. İnternete bağlanmaz, yazı yazılmaz. Sadece film izlenir, müzik dinlenir, bir de fotoğraflarını yükleyip onlara bakarsın. Çok para etmez diye de ekledim. Yok dedi. Ben bunu satmam. Film izlerim, müzik dinlerim, fotoğraflara bakarım. Sonra da sordu. Çalışıyor mudur ki? Çalışsa çöpe atmazlar dedim. ''Sen ne diyorsun? Çöpe neler neler atıyorlar.'' dedi. Hem arkadaşım hem iç sesim. İşimizi bitirip sabaha karşı eve döndüğümüzde ilk işimiz DVD oynatıcısının çalışıp çalışmadığına bakmak oldu. Fişi prize çöpten çıkan bir CD ile oynatıcıya takıp düğmeye bastık. ''Çalıştı mı?'' dersiniz. ''Vallahi çalıştı.'' Her bir de çalıştırıyor.'' ''Vallahi çalıştım. Yani ki çöpten organizör de çıkar, portatif DVD oynat oynatıcısı da çıkar. Hatta çöpten hikaye bile çıkar. Çünkü içinde insanlar